Bugün 11 Şubat 2022 Cuma Venüs günündeyiz İkizler Burcu'nda ilerleyen ay güne hareketli ve değişken enerjiler veriyor iletişimin artacağı işle ilgili bağlantılarımızı güçlendirmemize yardım edebileceği bir gündeyiz ev yaşantımızla da ilgili bazı konularla ilgilenirken iletişim yeteneğimizi öne çıkarabiliriz ay sabah saatlerinde Neptün'le sert kova burcundaki satürnü üçgen görünümde olacak ve 11-22 de boşluğa girecek Sabah saatlerinde zihinsel değişimlerin ve duygusal iniş çıkışların etkisinde olabiliriz. Düşüncelerimizi, inançlarımızı ve duygularımızı çok fazla abartmamız, kararsız kalmamız mümkün. Olaylara objektif bakmakta da zorlanabiliriz. Ancak sezgilerimiz güçlenebilir. Bu aile ilişkilerinde ortaya çıkan ufak tefek anlaşmazlıkları empati yapabileceğimiz için çabucak halletmemizi sağlayabilir. İş yaşamımızda da fırsatlar konusunda sezgilerimizden yararlanabiliriz. Ay günün geri kalanında önemli bir açı yapmayacak ve boşlukla ilerleyecek. Sabah başladığımız işleri devam ettirebilir, günlük rutin işlerle ilgilenebiliriz. Öğleden sonraki saatlerde şartları fazla zorlamadan dinlenmek ve keyif aldığımız konulara zaman ayırmak tercih edilebilir. Bugün Merkür ve Plüton Oğlak Burcu'nda birleşecek. Zihnimiz herhangi bir konuya odaklanabilir ve derinlemesine araştırmalar yapabiliriz. Bilimsel çalışmalar, detaylı hesaplar ve gizli bilgilerin keşfedilmesinde de yararlı olabilir.